Arkadaşlar merhaba. İddia Tahmin Uku paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 7 tane maç hazırladım. 7 tane maç analizini hep beraber yapacağız. Tabii ki aklınıza yatan olursa onu değerlendirebilirsiniz. Maçlarımıza geçmeden önce arkadaşlar dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 6 tane maçın 4'ü başarılı bir şekilde geldi. Detaylarını sizlere söyleyeceğim. Sigma Olumak, Jablonek maçına karşılıklı gol var dedik. 1.67 orandan başarılı bir şekilde geldi. Yine Sparta Prak, Brek maçına karşılıklı gol var dedim. Maç 1-1'de bir kaldı. Tabii ki üst oynayan arkadaşlar ilk, yar, ilk yarı Sparta Prak'ın kaçırmış olduğu bir tane penaltı var. Onlara geçmiş olsun diyorum. Valencia seviye maçını arkadaşlar iki buçuk üst dedik yani bekliyordum Valencia ee, bilmiyorum artık e, neden oynamadı oynamak mı istemediği anlamadım maalesef bir golde kaldı arkadaşlar yani Barcelona'ya iki atan takım seviyeye bir gol atamadı. Yine Hartleport Stockport maçına 2.5 üst dedik. E, maç 4-0 bitti. Juventus Fiorentina maçına handikap 1 almıştık. Maalesef 10. Dakikada e, sanırım 10. dakikaydı. Evet. Kırmızı kart yedi Juventus'lu futbolcu bilerek artı e, Kendi kalelerine atmış oldukları golle sahadan 3-0 mağlup ayrıldılar. Ve Union berlin Paderborn maçını arkadaşlar ben 2.5 üst dedim 1.50 orandan o da başarılı bir şekilde geldi. Ayrıca videomda <gülüyor> Union Berlin'in 1.5 üstünü alabilirsiniz dedim. Ben yaklaşık 2 oranı vardı yabancı sitelerde oynayan arkadaşlar için söyledim. Nesine'de ee, Bilyoner'de 2.5 üstünü açmışlardı. Ben 1.5 üstünü önerdim 2 gol attı. O da başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Ve dünkü kanalımızda belirtmiş olduğumuz en çok yorum yazan 3 kişi arkadaşlar. Cuma gününe kadar videolarımıza en çok yorum yazan 3 kişiyi bizim Whatsapp canlı grubumuz var. Whatsapp canlı grubumuzu alacağız. Şu anda Ruşen Çıtak kardeşimiz Ahmet İpek ve Hasan Baba Yıldırım en çok yorum yazan bu iki kardeşimizi şu anda e, alacağız inşallah cuma gününe kadar yorumlar böyle biterse tabi e, daha fazla yorum yazan olmazsa bu üç kardeşimizi alacağız whatsapp grubumuza <gülüyor> Evet maçlarımıza geçelim. Hemen ilk maçımız Şöyle ekrana yansıtayım ben. Yukarıda maçlarımız yazıyor ve analizlerini hep beraber yapacağız arkadaşlar. İlk maçımız Victoria Pilsen. Saat 19'da başlayacak maç. Çek Cumhuriyeti 1. Liginden. 2.93 1.80 2.93 1.80 Evet oranımız bu şekilde açılmış maçımız maçımız diyorum maçımız karşılıklı gol var ve üst arkadaşlar tabii ki biz üstünü aldık üst oranı 1.60 değerlendirmek istiyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz ilk maçımızı hemen ikinci maçımıza geçelim 2-0-5 3-12-65 Fenerbahçe-Başakşehir maçı arkadaşlar evet yine karşılıklı gol var gördüğünüz gibi ve üst maç üste gidecek ve karşılıklı gol var olacak Tabi ki bizim tahminimiz 2.5 üst 1.48 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da. 3. maçımıza geçelim. 2.53 ki MEPBEN Türk gücü maçı. Evet bu maçta da karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar %90 e, bir oranı var. <gülüyor> bu maçta da karşılıklı gol var bekliyoruz bu maçtan. 1.45 oranı var arkadaşlar değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Vakit kaybetmeden 2.43 2.05 2 205 Macaristan 1. liginden Ujpest-Zalagerzek maçı 2.5 üst beklediğimiz bir maç ve karşılıklı gol var olacağını beklediğimiz bir maç onu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Takım isimleri yukarıda yazıyor arkadaşlar. Ben aralarında hangi maçı analiz ettiğimi o şekilde söylüyorum, sunuyorum. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. 182 85 310 Evet yine maçımız karşılıklı gol var ve üst tabi biz üstüne aldık 1.80 orandan Groningen Herakles maçını. Hollanda Eredis Ligi, saat 22'de başlayacak. 1.80 oranı var arkadaşlar bu maçın. <gülüyor> Değerlendirmek isterseniz tabi ki değerlendirebilirsiniz. Şu anda oranları değişti 1.80 2.80 21 kontrol edelim. 1.80 2.80 3.20 değiştiği zaman tabi ki sonuçlar da değişebiliyor. Karşılıklı gol varını alabilirsiniz. Ama ben üstünü değerlendirdim. 1.80 oranda. Bu maçın. Bir sonraki maçımıza geçelim. Hemen arkadaşlar. 2.2.82 2.65 2.65 Tabi ben bu maçları daha evvel hazırladım. Bülten'den seçmiş olduğum maçlar bunlar arkadaşlar. Tabi aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu maçımızda karşılıklı gol var ve üst. Bizim tercihimiz karşılıklı gol var. İsviçre Liginden Lugano son maçın. Saat 22.30'da başlayacak. Karşılıklı gol var oranı 160 Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da. <gülüyor> Ve son maçımız arkadaşlar. Günün en keyifli maçı diyebilirim. 1.95, 3.32, 2.65 Evet. Oran değişti arkadaşlar. 1.90 3.25 2.90 1.90 3.25 2.90 mıydı? Evet. Maç. Maçımız Milan şu anda bir sıkıntı yaşanıyor Evet oranlar bayağı değişti maçımız Milan Lazio maçı Arkadaşlar 185-325-295 bakalım 185-325-2.95 maçımız üst Arkadaşlar Milan Lazio maçı. Saat 22.45'te başlayacak maç. Bu maçtan da goller bekliyorum. Gol ve golleri bekliyorum iki takımdan da. Maç üste gidecek 1.52 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da. Maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz hepinize bol şans diliyorum. Bol kazançlar.